de. Boosun kutsun içi boş mu? Hayır abi dolu. Oh shit. Amk kimse. Ya orucujoy <gülüyor> <gülüyor> ballasınız onu. Lütfen <gülüyor> şeyi okudum ya bir tane. Eee çok eski değil lan bu. Ne Eski be agabee. Doğum şey... Doğum kontrol hapını <gülüyor> içtim. Kamili olma ihtimali var <gülüyor> bu. Kendisi içmiş <gülüyor> abi. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> bak şu piçe bakın şu piçe. PKK'ları yerleştirecek. Bak. Kadruları. <gülüyor> Aspat Ben <gülüyor> <kan gülüyor> Hahahaha <gülüyor> Bir dakika o neydi yaa Ufff ben kaç yaşındayım <gülüyor> Kaç yaşındayım kaç <gülüyor> Dijelik geçmişim var he Aradım, çıkabilirim buraya e, tamam abi işte Dijey Nasıl? Dijey peko <gülüyor> Oğlum burası sikiliç lan kidiç, burası sikiş var sikiş. O kadar hızlı ki kimse orospu çocuğu olduğunu görmeyecek Ve sen bunu yakalamışsın Evet Arkadaşın mı bu senin? Hayır Kim? Ee, senin kesinden biri bilmiyorum Çok iyi abi, Helal olsun öyle. Bravo bırakıyorum valla <gülüyor> helal olsun Çocuğu bir çocuğu alın abi Çocuğu VIP yapın bir şey yapın Rafa da var e, Hatta AWP Geliyorum Vuracağım onu Aa flash geldi Hayda dur. Gerçi o sünsa. Ve palas yeter ne? Dur, dur Kemal VPS <gülüyor> yapayım bak. Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ha yok devam tamam, ediyor Ney o? Neyi devam ediyor? Fezen abi üçüncü kez okuyor lan. <gülüyor> Üç tane farklı makamdan okudu şimdi camdan bağıracağım yani <gülüyor> Bu şekilde yani bir kız gelse Asaf senden şöyle bir kız gelse su satıcam dese alır mısın dese almaz mısın? Böylelikle <gülüyor> <Gözek gülüyor> ağzını açar dök böyle <gülüyor> Bana Bırak adamı <onu. gülüyor> Kız arkadaşım onu <olur>, başka zaman <gülüyor> Ya şey alayım <yaparım>. ne? <gülüyor> <de. gülüyor> Akşam Türkiye İzlanda maçı var O maçı izleyeceğim abi o o izlanda köpeklerini uyum. Onu... İzlanda'dan izleyenim varsa onun da bana koyayım. Şu an tarihle aranız nasıl? İyi. Çok iyi. Evet. Fatih <gülüyor> Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? Eee, ad officer. Onu da avırdınız siki. Onu da <gülüyor> Bunet. YouTube'a <gülüyor> ne, ne bu? Sen? Hayır O ses montaj bir kere. YouTube'a mı kaşıyorum ben burada? Sırtını kaşıyorsun. Sırtımı kaşıyorum. No, ben bilemedim. YouTube'a parmak sokuyorum Burak. <gülüyor> <gülüyor> Bence net. Sen her türlü vestle oynaman gerekiyor falan dedi. Dedim Devo sen ne diyorsun? Sonra ne yazdı biliyor musun Devo büyük harflerle yazın bir kenara boyunda dünyanın en iyisi olur. <gülüyor> <gülüyor> sen de varmış ha? Aynen bu şey bete bilmem ne ses. Abi ben <gülüyor> çok iyi. Hatırlıyor musunuz bu kuşu? <gülüyor> ben biliyorum. Abi çok iyi ya. Sen de varmış ha? Aynen bu şey beta bilmem ne testi gibi? <gülüyor> <gülüyor> Serkan hadi beyler şu bir tamamlayalım be demiş Ve çuf çufu makinisti olmuş ya çuf çufun Serkan 1881 için çok teşekkür ederim bro Eyvallah cansın, bir tanesi Blue Shoot, TR 20. enkitosun Yago 3 aydır Diğerlerini okuyacağım arkadaşlar Kardeşim nasıl bir çetin var bir soru sordum 1000 kişi fısaltıdan cevap verdi sağ olsunlar Serkan onlar öyledir Paranın kokusunu alırlar Serkan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Okan işte abi Okan dedin burada mı dedin ya ben sandım adaşım varmış abi desene abi özürlerim Okan. Ağa. Ya Allah aşkına <gülüyor> salaksın. <sana gülüyor> koç onu dike <kabına> koyayım ya. <gülüyor> Nolursun abi. Bakan TV bir şirket mi? Vergi veriyor musun? Alırlar abi alırlar. Serkan. Karakaz alamıyoruz <gülüyor> ki vergi <ben>. veriyorlar. <gülüyor> Allah Allah. Karakaz alsak verirdim. <gülüyor> İçeri atmamıştın da otomatik attı gel. Oğlum o ikimiz de kesmeyecek değil mi? Alo. Çok iyi 5 hayvana. Sen alın lan. <gülüyor> abi 5 devuç vurmaz ama ya. <gülüyor> BD'de 5 vurması. Abi. <Gülüyor> ben bu fanim olması niye yeni izliyor gibiyim Burak? <gülüyor> Unutmuş muyum onu mu koyayım? Tepkilerim falan i̇şte. şu an orjinal tepki yani. Kasları görüyor musun yalnız? Ama var ya öf. Fena. Fena. Fena. Sen bu gidiyordun değil mi bu videodan önce falan? Bu İçeride ara falan spor. Bu ara spora gidiyordum. Bak şu an öyle bir şey yapsam böyle bıngıl bıngıl gözükür. <gülüyor> Ama bu ara spora gidiyordum. Abi! Yalanırsın. Neden 5 vuruyor Enib ya? Dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorduk lan dur. Neler yapıyorduk? <gülüyor> abi önceki tane BF ver abi. Dur dur önce şunu vereceğim. Önce önemlisi bu. <gülüyor> abi çık! <gülüyor> <gülüyor> Bu Tamam tamam attack's aldım. artık. Blitzcrank'le taşıyacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Blitz Miss En iyisi ilk TFT değil miydi ya? İlk patch. Evet ben kanka, öyle gerçekten abi. öyleydi ya. En güzeli oydu ya. Çok e çok eğlenmiştim ben. Şöyle sikiyim gel seni bir dur. Bir şeyler gel de bir sikiyim seni gel. <gülüyor> <gülüyor> şim çok büyük. <gülüyor> <şim. gülüyor> tamam, yarın geliyorum bursaya. <gülüyor> Bakın ya. Gel abi gel. Nerede? <gülüyor> Ama nerede kalacağım? Ya ayarlarsa sen abi. Ayarlayamazsam beraber yatarız. Yatarız Yatarız abi ne olacak? <gülüyor> Harbi mi ne abi neresi? Aylar mı kalıyorsun? Tabi. Nasıl karşılarla? Ne diyecekler abi? Gel. Bakan gibi karşılar. Ne yapıyorsun abi? Allah Allah. Evet hoş değil. <gülüyor> Fethi olsa bunu yapmaz, bu kadar da yapmaz Fethi. Abi Fethi'nin daha böyle şey. İstekleri var. <gülüyor> ama çok ilginç olacak ya. Sabozalya'yı naçtığında. <gülüyor> Girebilecekler de. Chat'i görebiliyorlar bu acaba? Chat'i görebilseler çok komik olur. İşte chat gülüyor ama izleyemiyor. <gülüyor> Çocukları açmadım. <gülüyor> ne yaptı? Gümüş mü o bırakın? Hala Sabozalya'yı naçmadım. Onu bir ara yapalım o. Ama sab ayrı bir anlamı olmalı yani sab özel açıyorsam eğer, farklı bir şey yapmam lazım. Yani... O yayına özel giyinmem lazım falan. Şiştirelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu bir toplu? Trenimiz, 1200 kişi. <gülüyor> Havuzdayken aç yolumuzu bulalım. Abi ne diyorsunuz? Aa, tatilde Sabozel yayını. Oy, Sini. patlar he Havuz özel. Mantıklı. Sablar ne diyorsunuz? pogat pogat pogat. <Gülüyor> Telefondan açılabiliyor mu ki Sabozel yayını? Laders. <Gülüyor> Eğer öyle bir şey oluyorsa yaparım. çıplaksa okey. Yani havuzda çıplak gireceğim. Tabii mayonla. Ana daha doğma nüğü beklemiyorsunuz herhalde beni. <gülüyor> Bedelli kanki. Bedelli yazıyorsun. Abi <gülüyor> neymiş era <herhalde> ya? <gülüyor> Abi, ne sütüğüm, o gibi <gülüyor> sikiyim Hayatımda ilk defa gördüm, bir emin ederim bak. Ha short geldi, short geçirmiyor ben ha. Gel gel gel gel gel gel gel gel gel. gel. Bu var. Lan çıkın lan. Ha çık çık. Olur mu? Basla da. Ne bas? Basma. Allah sizi kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Light impacted tras faktör miştik izlowurdan yok mıştik <gülüyor> <gülüyor> efendim hiç hack açtım mı doğruyu söyle ama niyo oyo biraz böyle ne sanki ya yok, yok abi açtın mı açmadın mı <gülüyor> olmak doğruyu söyle açmadım hiç kanka öptüm seni Emre öptüm Açtım da bunu da açmadım yani <gülüyor> <gülüyor> Abi var ya ses tonundan anladım ya Ses tonundan anladım açtı Ulan bıştık Ulan Mustafa Neden açtın Mustafa Neden açtım <gülüyor> herkes açıyor ya abi bir Çok mantıklı olmana koyayım ya Gitme gitme gitme oraya gitme Abi bir alsanın diğer biri Abi, abi. <gülüyor> O, bir atarım, bir tam, bir bir Aa, bende var bende, var. bende var. var Tank al <gülüyor> Abi bunu <gülüyor> <gülüyor> al Al al al Al al <gülüyor> al ekmek bıçağı attı kameraya koydu <gülüyor> <gülüyor> Ooo oh, kaybettik bunu da güzel Abi şey geldi <gülüyor> Ay 2 <kik abi. gülüyor> tek attı Z. Crit at. Z crit at. Lan ben ona koydum. Atıyordun tadı. Z. Of crit atmadı ya. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Aa ben galiba gelemeyeceğim. yerime başlayabilirsin. birsin dursanız abi. Ne oldu abi? Süreye bakmıyorsun. Baban mı geldi? Abi. Yo. Gel mi oldun? Ne oldu ya, abi? Ne neye kara niye kara niye karar değişti yani? Arkadaşlarım çağırdı abi Apex diye tutturdular. Tamam abi iyi oyunlar size. Görüşürüz kendine iyi. <gülüyor> görüşürüz. Bay bay. Kralı mı? Çağır bir tane çeksene arkadaş Allah aşkına. Göt gibi kalmışım ya. Allah'ım tertemiz. Ateşte sonra. birinci olduk, iyi ki girmemiş. Peki, kral. <gülüyor> Videoyu likelemeyi, kanalı like kanala to abone to olmayı, to yorum to atmayı to unutmayın arkadaşlar.